Merhaba arkadaşlar. Böyle bir video var. Balonun kare ortası kare olacak şekilde bantlıyor balonu. Sonra ortasına bir şiş batırıyor ve su akıtıyor böyle. Yani balon patlamadan akıtıyor. Deneyelim bakalım yapabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, balonumuza suyu doldurduk. Şimdi bantlarımızı yapıştıralım. Umarım doğru yapıyoruzdur. Evet, şöyle. boşluk kalmayacak şekilde şuraya da yapıştıralım. Şöyle. Şöyle son olarak da. Şöyle yapıştırdık. Biraz tedbirimizi aldık ama umarım ortalığı batırmayız. Evet arkadaşlar. Bakalım balon patlayacak mı yoksa su mu çıkacak? Şöyle biraz aşağıya alalım da akacaksa aşağıya aksın. Oh! Arkadaşlar daha fazla deney için kanalıma abone olmayı unutmayın.